Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Taktik Force'tayız Taktik Force'ta hafif makinalıların Kralını oynuyoruz Gerçekten efsane bir bir silah Biliyorsunuzdur zaten tahmin ediyorsunuzdur Hafif makinalıda neler var ee, P90 var UMP var Agram 2000 var MP25 neydi lan MP5 var ondan sonra Chris Vector var Hangisinden bahsediyorum? Bin atış hızı var arkadaşlar bu silah. Fazla uzatmadan hemen silahın ismini söylüyorum. Zaten resmine koymuştumdur ama resme pek dikkat etmeyenler olmuştur. Tabii ki bu silah arkadaşlar Chris Vector. Atış hızı en yüksek olan silahlardan bir tanesi. Ee, şimdi bu silah Chris Vector'u full set dizeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra güzel bir maça gireceğiz. Üst eklentiden başlıyorum arkadaşlar. Phantom site alacağım. Yine e, diğer videodaki gibi bundan da yine 10 günlük alacağım. Çünkü arkadaşlar e, en sevdiğim yani bu silah uyumlu olacağını düşündüğüm. Çünkü atış hızı çok yüksek. Bu bu Phantom site'la daha iyi e, ortalayabilirim diye düşünüyorum. Önek lentiye geçelim arkadaşlar. Direkt bunu zaten düşünmeden alacağım arkadaşlar. Direkt Wolf alacağım. Buluğu abi, bulutu çok seviyorum. Ya bunların özelliği yok, sadece sesi değiştiriyor. Susturucu bildiğimiz diğer alt eklenti arkadaşlar sarı hazır var, sarı sarı istemiyorum ya, mavi alacağım arkadaşlar. Paraya kıyıyoruz, görüyorsunuz. Ber gitsin. Tamam abi, sarı da dizdim. Şimdi desen var, aqua desenimiz var. Bunu da görevden aldım. Siz de e, Tactical Force görevler kısmını kısmından veya da Discord adresinden de bu şeyleri takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar bu silah. Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aşağıya yorumlarda belirtin yani. Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın. Desteklemek istiyorsanız tabii ki kanalıma da abone olabilirsiniz. E, tamam abi silahın en son görünümü bu şekilde arkadaşlar. Gayet sevdim be Vallahi gayet hoş. Hiç uzatmadan arkadaşlar fazla konuştuğumu biliyorum. O zaman direkt maça geçelim. Püyü. Arkadaşlar silah görünüm bu şekilde. Sonunda bir oyuna girebildim. Ee, Herkes tek modundayız. Liman haritasındayız ama gerçekten... Gerçekten süreyi çok uzun tutmuşlar. Bu ne amirim. 19 dakika oyun mu olur? Güzel. Oh, yakınımda doğdu. İlk kill'i aldık abi. İlk kill'imizi. Silahın görün bu şekilde demiştim. Çok güzel ve çok... Gerçekten çok seri atıyor arkadaşlar. Güzel. 3 kişi var şu an ama. Umarım çuğalla şunun üstünde. Şuradan olması lazım. Uzağa çok şey yap. Arkadaşlar uzağa tutmak çok zor ya. Spreyi bayağı iyi atmanız lazım. Oh. Nice. Vallahi güzel oldu bu. Ulan lan lan lan lan. lan. Döndüremedim ki mouse'u. Neyse oyuncu gelir zar. ZAR. <gülüyor> Bakın şimdi. Sürpriz. Ana nasıl gelmedi? Güzel. Güzel. Ananın. <gülüyor> sürpriz, spread, gibi oldu la. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu silah da böyle. Şu an iki kişi var ama oyunda yapacak bir şey yok. Odaların durumunu biliyorsunuz. Oo. Ana mermim bitti. Bu çok kötü oldu. Ş Aa, şurada tam adam. Kafaya tek atmam lazım. Güzel. Allah Allah. Al. O iyi. P90 da iyidir. P90 da güzeldir. Bunun videosu da gelsin arkadaşlar? Yazabilirsiniz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Nerede lan? Ah be. P90 da çok sevdiğim bir silah. Onun da videosunu çekmeyi istiyorum. Tabi isterseniz arkadaşlar siz. Şu an üç kişi var ama birazcık oynayayım. Silahı tanıtayım. Çıkacağım oyundan. Güzel. Eklentisi deney süper olmuş ha silah. Nerede lan bu? Nerede bu? Şurada. Abi ben onu vurmam lazımdı. Üç can ne lan? 3 can ne? Silahım aldı bak. Güzel. O da buradaydı galiba. Yok, tam tersinde. Şurada. Şurada tam. Şurada. Ana! Sonunda. Silahın spreyini de göstereyim arkadaşlar şöyle. S'ye çiziyor. Anam. Ya onun nasıl tahmin ettim burada olduğumu. Ama ses verdim. Şurda. Arka, arka... anana da... bak Şurda. O da orada. Güzel. Öldürdün mü bizim adam Tamam öldürmüş. Oyuncu daha girmedi. 3 kişiyiz. Pek uzağa sıkmak istemiyorum ya bu silahla. Gerçekten uzak uzak çok kötü arkadaşlar. Yani durman imkansız gibi bir şey. 1k atışı zıroluğunca... Güzel. Güzel. Şuradan silah alayım. Öleceğim lan. Tamam bunun mermisi Havadan vurdum Abi silah çok güzel ya P90 var ya efsane ama Chris Vector de tabi arkadaşlar Saldırı hızı bakımından Bundan iyi diyebiliyorum bu da güzel Bu da kötü değil Tabu bu da iyi Hiç uygun bir oda yok arkadaşlar Bol bol oyn Aa, oynayalım da Bol bol yani çok adamlarla oynayalım da Olmuyor işte Oyuncu sayısı az olduğu için bir de istediğim oda yok. Hepsi. Herkes görevde. Herkes görev maçı attığı için ben uygun oda bulmakta zorlanıyorum. Şuradan gelecek. Ee. Şöyle 10 dakikaya tamamlayayım arkadaşlar. Evet, çıkacağım. De ben bundan niye oynuyorum? Oda var. Normalde kriz çektim şey diyor. Tanıtıyorum ama. Neyse öleyim ya. Öleyim de diğer tül Abi bir kişi kaldı. Aslında videoyu da burada bitirebilirim. Öleyim öleyim, Bilerek öldüm. Bir, bir iki dakikadan oynayayım arkadaşlar. Zaten bir kişi kaldı. Yapacak bir şey yok. Ana. Şöyle bir 1 dakika falan daha oynayayım ondan sonra çıkayım. Silah bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten oynanılabilir düzeyde. Yakın mesafede, uzak mesafede çok kötü. E doğal olarak. Şurada mı Neyse arkadaşlar, bu videoda böyle olsun. Burada çıkalım. Daha fazla gerek yok. Çünkü bir kişi var. Bir kişi var arkadaşlar. Burada da çıkayım ben. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoluk da böyle olsun. Bu videoluk da böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.